Gonca Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün size sosyal medyadan gelen sivilce ve siyah noktalarla ilgili soruları soracağız. Sorular birazdan ekranınıza yansıyacak. Ee, evet e, sivilce ve siyah nokta yine bizim en sık karşılaştığımız problemlerden biri Bununla ilgili e, sosyal medyadan sizlerden gelen sorular var İlk soru e, burun bölgemde siyah nokta alın bölgemde ise sürekli olarak sivilce çıkıyor e, hiç bitmeyen bir döngü resmen Sizce bu döngüden nasıl çıkarım gerçekten sivilce en çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor işte 15-16 yaşlarında fakat uzun yıllar sürebiliyor Hatta özellikle son zamanlarda biz artık 30'lu 40'lı yaşlarda da sivilce görmeye başladık. Dolayısıyla sivilceyi biz hemen hemen her yaşta görebiliyoruz. Burada özellikle sivilcenin neden oluştuğunu söylemekte fayda var. Sivilce temel olarak ciltteki yağ bezlerinin intihabi bir hastalığı. Burada özellikle yağ bezlerinin fazla çalışmasına bağlı ortaya çıkıyor. Ee, biz de sivilcede de, sivice ciltlerde bu yağ dengesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte yağ dengesini sağlamaya çalışmak için kullandığımız en önemli ajanımız salisilik asit. Özellikle salisilik asit içerikli ürünleri cilt bakım rutinine yine sokarsak e, ciltteki bu yağ dengesini sağlayarak hem siyah nokta oluşumunu hem de sivilce oluşumunu azaltabiliyoruz. Şimdi ikinci soruya geçelim. Cildimde çok fazla sivilce çıkıyor. Sivilcelerimden kurtulamıyorum. Kurtulmak için ne yapmalıyım? Tabii bazı sivilce durumlarında mutlaka medikal tedavi gerekiyor. Biz e, tabi medikal tedavi veriyoruz. Bu medikal tedavide bir takım cilt kurutucu ilaçlar. Bazen e, ağızdan antibiyotikler vermemiz gerekebiliyor. Fakat hemen hemen her sivilce e, hastalarında benim e, vermek istediğim bir de cilt bakım ürünleri oluyor. Burada iki tane temel ürün var. Bunlardan bir tanesi temizleyici ürün. Yani ciltteki bu fazla yağı, fazla sebumu temizleyecek düzgün, doğru bir ürün kullanmak. İkincisi ise yine cildin yağ dengesini sağlayacak salisilik asit hatta bazen glikolik asit içerikli ürünler de yine cildin yağ dengesini sağlayarak e, sivilceyi azaltmakta fayda veriyor. Şimdi e, diğer bir soru ise e, ergenlik zamanlarımda hiç sivilcem olmadı. Şimdi neredeyse yaşım 30'u geçti. Sivilcem çıkıyor. Bu yaşta neden olabilir? Az önce de bahsettiğim gibi sivilce artık hemen hemen her yaşta görülüyor. Bununla ilgili çok fazla e, teori var. Bunlardan bir tanesi e, özellikle içsel faktörler. Örneğin gizli diyabet gibi ya da insülin direnci gibi durumlar. Fazla kilo Özellikle bazı gıdalar, çok fazla yağlı ve şeker içeren gıdaları tüketmek ve çok stabil bir hayat, yani egzersizin olmadığı, sporun yapılmadığı, çok oturmaya yönelik çalışma stili bunların hepsi sivilceyi ortaya çıkartabiliyor 30'lu yaşlarda. Bunun dışında özellikle stres... Ve yine kadınlarda hormonal faktörler de yine 30'lu yaşlarda sivilceye neden olabiliyor. Burada tabii bütün bu etkenlerin olup olmadığını incelemek gerekiyor ve buna bağlı tedavi yapmakta fayda var. Ama bunun dışında yine cilt bakım ürünlerini unutmamak gerekli. Düzenli temizleyici ve yine cilt düzenleyici ürünleri yine cilt bakım rutinine sokmakta fayda var. Nitricina.